Vatan savunmasındaki yeri ve önemini anlatan bu belgeselde 1. Cihan Harbi Kafkas Cephesi, Harşit savunmasında yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiştir. Kafkas Cephesi'nin en çetin mücadele verildiği alanlar, Harşit savunması, Koptağı, Sarıkamış ve Harşit savunmasında fındığın çok büyük rolü ve önemi olduğunu gördük. Fındıklar toplanır, bir kısmı satılır cepheye silah alınır, bir kısmı da askere yiyecek olarak gönderilir. Her yıl 40 Ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini i̇bn Sina, El Kanun Fit adlı eserinde, fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seylani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, dağların da taşlarında cümle ormanları fındıklıktır demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşkarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te kosik olarak geçer. Haber ve araştırma yazarı, Belgesel ve TV programları yapımcısı Sayın İsmail Kahraman'ı programın açış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa var diyor şair. Değerli valim, saygıdeğer hazrun, hanımefendiler, ebeyefendiler. Öncelikle bu kış yanında buraya kadar geldiğiniz için Başta Sayın Valim olmak üzere, hoş geldiniz diyor, selam ve saygılarımı arz ediyorum. Peki vatanla fındığı nasıl eşleştirdiniz? Elbette Namık Kemal'in Vatan Yavru silistresindeki o hikayesinden, kitabından esinlenmiş olabiliriz. Ama fındık önemli. Dünyanın dört bir tarafını belgeselci ve gazeteci olarak gezmeye çalışıyorum. 13 yaşında ayrıldığım Giresun Resmi İlçisi Soluklar Belediyesi Gilesun'un Atatürk'e memleketini hiç unutmadım. Geldiğimde o fındık bahçelerine gittim. Şırıl şırıl akan derelere baktım ve fındık ocaklarını seyrettim. Fındık bize çok şey verdi. Aş oldu, ekmek oldu, iş oldu ve fındık bizi baktı büyüttü. Peki fındığa ben ne yaptım diye kendi kendime sordum. Fındık tarım değerini, ziraat değerini fiyatını hep konuştuk. Ama fındığın tarihçesini, kim getirdi fındığı? Ve her yıl gelip fındık topladığımız bu bahçeleri kim dikti, kim emanet etti diye hep kendi kendime sordum. Ve bir vefa borcumun olduğuna inandım fındık bahçelerine ve fındığa. Ve neden bugüne kadar bir şey yapmadım diye de kendi kendimle hep hesaplaştım. Ve on yıl önce fındık... Tarihçesini, sanatını, kültürünü, bizi biz yapan değer nedir? Dındığın geçmişini araştırmaya çalıştım. Karşıma çok büyük tablolar çıktı Sayın Marek. Ve Doğu Karadeniz bölgesi. Özellikle Giresun ve Ordu. Trabzon'un fethinden çok önce vatan yapılmıştı. Ve 1071 Malazgirt zaferinden hemen sonra 1105 yılında Danışment Gazi, Ordu Perşembe Yaylası'nda Pantoslar büyük bir mücadeleye girmiş ve 6 bin şehit vermişti. Geçtiğimiz yıl 9 ve bugün bu yıl 9-15. yılı Danışmet Gazi şehitleri devlet töreniyle anılıyor ve devlet törenleri düzenleniyor. Dolayısıyla 9-15 yıl önce ecdat buralara gelmişti. Ve Trabzon'un fethinden yıllar önce Bayram Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in torunu Süleyman Bey 1397 yılında Giresun'u fethetmişti. Ve görüyoruz ki bu bölgeler Fındık vatan haline geldi ve fındık bu bölgelerin vatan olmasına vesile oldu. Ve bir vatan yahut fındık bölgesiyle hazırlayalım dedik ve yola çıktık. Ve neden vatan yahut fındık? Burada gerekçeleri var. Zamanınızı fazla almak istemiyorum ama daha çok büyük bir vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıl Gelde Dağları'nda, Harşit Savunması'nın gerçekleştiği yerde Şaban Kalesi'nde araştırmalarda. Oralarda belgeseli birebir çekmeye çalıştık. Yaşanmış hayat hikayelerini dinledik. Öyle şeyler anlatılıyordu ki her biri başlı başına bir belgesel, roman, film konusuydu. O küçücük kıldık kablının içine o kadar hikayeler sığmıştı ki dehşete kapıldı. Neden bugüne kadar yapmadık bir şey diye yine kendi kendimi sorguladım. Kafkas cephesinde ordumuz Harşit savunmasında iki kış bir yaz kalmışlardı. On beş buçuk ay mücadele verilmişti. Ve bu dönemde Büyük bir açlık söz konusuydu. var vardı. Vehip Paşa, Kafkas cephesi fındığı keşfeder Ve fındığın gengini görür. 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır. 1917'de. Kafkas cephesinin en şiddetli anında, arşiv belgelerinde var. Bir kısmı askere yiyecek olarak dağıtılır. Bir kısmı satılır, silah alır. Düşünün, düşünelim. Öyle bir ürünümüz var ki dünya markası. Hem satıp cepheye silah alabiliyoruz. Hem de bunu yiyebiliyoruz. Evet çok şey anlatılıyor, fındığı kabuğunu kırıp insanlarımızı itmek yapıp yemişler, içini askere göndermişler ve böyle kaç kar kıyamette 18 saat gümüş oluk bölgesi ağaçbaşı yaylalarına nineler, teyzeler, genç gelinler Askeri cephane taşınışta. Ve fındık vatandır çünkü o yüzde seksen vatan toprağını fındığımız sımsıkı tutuyor ve erozyona gitmesini önlüyor. Evet çok şeyler anlatmak gerekiyor. Ama sizler arif insanlarsınız bu kışta kıyamette buraya kadar gelip teşvik ettiniz. Sayın valimin şahsında sizlere çok teşekkür ediyor. Minnet ve şükran hisleriyle bu anlamlı ve önemli güne katıldığınız için e, selam ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Müzik Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında Timurhan'a gönderdiği elçi Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7 bin kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık, İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. İsviçreli Louis Rambir'in 5 Mayıs 1902 tarihli gezi günlüğünde fındıkla ilgili şu cümleler yer almıştır. Sabah Şafak'la beraber Giresun'a geldik. İşte bugün Fındık Diyarı'ndayız. Yamaçlar üzerinde, küçük vadilerin kıvrımlarında, sözün kısası her tarafta düzenli biçimde dikilmiş fındıklar görülür. Konuşmalarını yapmak üzere elimiz Vadisi Sayın Harun Sarıfakoğullarının teşvikleri lazım. yaklaşık iki milyar dolar civarında ülkemiz için bir gelir kapısı olan ama her şeyden önemlisi bir kültür olan fındığı bugün İsmail Kahraman Bey belgeselleştirdi. Ben ilimiz adına, bölgemiz adına ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fındık derinliği olan bir ürün. Aşağı yukarı ilimizdeki bütün insanlar, yaşayan bütün insanlar fındıkla ilişkili. Fındık hasat dönemlerinde fabrikalar çalışmalarına ara veriyor. Kamu kurumuna ve kuruluşlarında inanın neredeyse bütün personelimize yakın, yerli personelimize yakın, herkes ne oluyor. Çünkü bu onların her şeyi, bunu anlamak gerek. Yani ilk geldiğim yıl, fabrikaların çalışma dönemlerini ara verdiğini işittiğimde, inanın, esri yapıyorlar diye düşünüyordum. Ama gerçekten ara veriyorlar, çünkü herkes fındıkla ilişkili. Sadece fındık hasadı değil, sıla Rahim yapan dostlarıyla, eşiyle, akrabalarıyla, hal oluyorlar bu dönemde. Fındığı olmasa bile, fındığı az olsa bile hemşehrilerimiz. Onun için değerli. Yine düğünleri, yine şenlikleri bu döneme denk getirir. İresunlu kardeşlerimiz, İresunlu hemşehrilerimiz. Diğer Karadeniz'de hemşehrilerimizin olduğu gibi. Biz de aynı zamanda arşi savunmasında aş oldu, ekmek oldu askerimize. Yine ifade ettiğim üzere silah oldu askerimize fındık. Fındığı daha iyi tanımalıyız diye düşünüyorum. Daha fazla sahip çıkmalıyız ve daha fazla üretmeliyiz. Bu değerli üründen, bu nitelikli üründen daha fazla kazanmalıyız. Daha fazla tatma değerli ürünler sunup refah düzeyimizin artışına vesile olmalıyız. Ümit ediyorum bu belgesel üretim verimliğimizin artışı noktasında üzerlerimizdeki, omuzlarımızdaki yükü arttırır ve bizi daha ileri noktalara taşır. Ben buna inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kültür Turizm Bakanlığımıza, hemşehrimiz çok değerli, Sinava genel bilgilerine. Ve tabi bu belgeselin hazırlayışı, sadece bu belgeselin değil, milli ve manevi değerler noktasında... ...İsmail Kahraman Bey'e baktığınızda birçok bu konuda belgeseli var. Birçok bu konuda aydınlatıcı, gençlerimize ışık tutucu yayınları var. Ben onu yürekten kutluyorum, Elimize ilişkin birçok yayın var. Elimizin tanıtımına ilişkin yayınları var. Bunlar da inşallah artarak devam edecek. Belgeseli izlediğinizde inanın e ecdadımız, atalarımız neler yapmış, bu vatan için neler yapmış, bizler için neler yapmış, bu topraklar için neler yapmış. Daha iyi anlayacağız ve onlara layık olma adına gerçekten daha çok çalışacağız. E Hepinize çok teşekkür ediyorum.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 1916-1917 yıllarında Doğu Cephesi coğrafyasından büyük bir göç hareketi başlamıştır. Muhacirlik tiyatlandırılan bu göç hareketi Doğu Cephesi'nin savunulduğu bölgenin tarihteki en büyük kırılma noktalarından biridir. O kadar ki yüzbinlerce insan evini barkını bırakmış, güneşin doğduğu yerden battığı istikamete yürümüştür.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 Plaket, ikinci kez vermiş oluyoruz. Altay Dağları'nda kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı yerle ilgili bir anıt var. Türkçe'de o anıtla kitabe gördüm. Altay Dağları. Ergenekon Geçidi'nin orada o anıtı böyle bir plaketleştirerek. <gülüyor> Sakarya Meydan Muharebesi'ne buradan üç ayda gitmiş askerlerimiz. Böyle bir kitap çalışmasıyla beraber takdim etmek çok, çok sağ olun. Bunun fındığı çok daha iyi diye duymuşum. Ancak buraya geldiğimizde gerçek bir öğrendik. Ordunun gücünü de tabii çok biliyor ama gerçek muharebe dire sığı olanı bu öğrendik. Her evet, değişik zamanlarda işte Kurtuluş Savaşı olsun, 1. Dünya Savaşı olsun, Çanakkale Savaşı olsun, elbette halkımızın çok büyük desteğini görüyoruz. Anadolu'nun işgali döneminde de fıngın ne kadar askerin beslenmesi de yer aldığını hep beraber burada gördük. O dönemde çok emeğe geçen Pires'in halkının, Karadeniz halkının yine bugün burada bulunmaktan dolayı da yine çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. O dönemde katkı sağlayan vatandaşlarımıza yine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki fındığımız var. İyi ki dünyada barkayız. Hepinizi tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İsmail Kahraman Beyefendiyi kutluyor, Tebrik ediyorum. Bu belgesele katkı veren herkesi e, kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Halik, e, Sayın Bölge Komutanım, Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm. E, İsmail Bey belgeselerin yakındığı hem ekonomimizde hem kültürümüzde Sosyal hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok güzel vurguladır. teşekkür ediyoruz, daha sık bekliyoruz, daha farklı belgesellerde saydıklarımı sunuyorum efendim. Aradan yüz yıl geçmesine rağmen Harşit savunmasının canlı şahidi Siperler ve şehit mezarları.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 Aslılar doldu bugün Doldu boşaldı bugün Gel kardeş gel bacım görüşelim ay rılık aldı bu gün yarim elinde oy oy oy